Bugün 25 Kasım 2021 Perşembe, Jüpiter günündeyiz. Aslan burcundaki ay özgüvenimizi yükseltirken bugün kendimizi ifade etmek, dikkat çekmek, takdir edilmek isteyebiliriz. Ancak gün boyu sert açılar yapacağından bunu gerçekleştirmek çok kolay olmayabilir. Sabah saatlerinde ay Kova burcundaki Satürn'e karşıt açı yapacak. Kişisel isteklerimiz ve sosyal sorumluluklarımız arasında çatışmalar ortaya çıkabilir. Aile içinde veya toplumsal alanda otorite figürlerinin sınırlamalarını hissedebiliriz. Duygularımızı ifade etmekte zorlanabiliriz. Öğle saatlerinde aslan burcundaki ay boğa burcundaki Uranüs'e dik açı yapacak Bireysel ve özgür davranma eğilimleri güçleneceğinden sınırlamalardan kurtulmak isteyebilir daha isyankar ve dürtüsel davranabiliriz Huzursuz ve heyecanlı olabileceğimiz öğle saatlerinde hızlı ve ani durumlarla da karşılaşabiliriz Gereksiz risklerden uzak durmakta fayda var Akşam ve gece saatlerinde aslan burcundaki ay akrep burcundaki Mars'ta dik açı yapacak Güvenlik duygumuzu sarsabilecek bazı gelişmeler olabilir Kontrolümüzü kaybetmemeye ve duygusal dengemizi korumaya odaklanmalıyız. İnatçı ve sabırsız eğilimler ilişkilerde tartışmalara yol açabilir. Kaza ve sakarlık risklerine karşı da dikkatli olmalıyız. Tepkisel ve içgüdüsel davranmak zarar verebilir. Gece saatlerinde sakinleşip zihinsel ve ruhsal olarak dengede kalmaya özen gösterelim. Siz de şimdi kanalımıza abone olun, yorumlar bölümüne sorularınızı yazın, sürprizlerimizden haberdar olun.